Budizmde Bodhisattva doğası gereği şefkatli, merhametli bir varlıktır. Aydınlanmaya nasıl ulaşacağını bilir. Ama biz ölümlülere yardım etmek için burada kalır. Birçok insan tefekkür halindeki Bodhisattva'nın 6. ve 7. yüzyıllarda çok yaygın olmasından dolayı daha çok Koreli olduğunu düşünür. Koreli versiyonları onları tanımıyor olsanız dahi çok cana yakın görünürler. Onlarda görür görmez insanda sempati uyandıran bir şeyler vardır. Ve muhtemelen bu duygu sizlere tanıtmak üzere tefekkür halindeki bodhisattvayı seçmemin sebeplerinden biridir. Bu küçük heykelciklerin pek çoğu kişisel ibadet eşyaları olarak üretilmişlerdir. Böylece insanlar bu inancın yayılması için onları yanlarında taşıyabileceklerdir. Bu heykelcikleri Avrupa'daki dışa vurumcu ifadeye sahip Rokoko ve Barok heykellerin zıddı olarak düşünebiliriz. Çünkü bu figür düşünen, tefekkür eden ve beni de kendiyle birlikte düşünmeye ve tefekkür etmeye davet eden bir ifadeye sahiptir. Bu figür Budist olmadığım halde beni varoluş kavramı ya da yaşadığım dünyanın ötesini düşünmeye yöneltmektedir. Dünyevi kaygıları bir kenara bırakıp tasavvur ettiğim seviyeye erişmek bu figürün yarattığı bir etkidir. Bodhisattva hafifçe öne doğru eğilerek başını sağ eliyle destekler vaziyette oturmaktadır. Sanki düşünürken ayağı ve ayağındaki elinin parmaklarıyla ritim tutmaktadır. Aynı anda hem keskin edici hem huzur verici hem enerji dolu ve dinamik bir niteliğe sahiptir. Bu figürün etrafında dolaşarak değişik açılardan bakmak, farklı etkiler yaratmaktadır. Figüre biraz yukarıdan baktığımda, dalgın halini çok daha belirgin olarak görüyorum. Ama bakış açımı değiştirdiğimde ise, figürün yüz ifadesi beni bağışlayan, bana inayet eden bir yüz ifadesine dönüşmektedir. Bu figürün karşısına geçip baktığım zaman yaptığım şey zihnimi tamamen boşaltmaya çalışmak oluyor. Ve sanırım bu durum dini bir heykel olarak tasarlanan figürün vermesi hedeflenen etkiye çok da uzak değildir.